Değerli dostlar, bugün ebeveynlerin çocuklarının sosyal medya kullanımında dikkat edeceği birkaç hususu dile getirmek isterim. Çocuklarınıza gerçek alemle sanal alemdeki faaliyetlerin birer, birer aynı olduğunu ama sanal alemde kontrol onlarda olduğu için daha özgürce ve rahat davranabildiklerini. Gelin onlara gerçek alemde de denemeli yanılmalı yani deneyli bazı bir takım faaliyetler yapacaklarını yapabileceklerini gösterin ki koşuşturacaklarını düzeltme şansları verileceğini ifade edin ki sanal alemdeki kadar gerçek alemde de gerçek olsunlar mutlu olsunlar hoşça kalın kalın